bir en azından başlangıç ve ne yapacağını bilme adına katkıları nelerdir sizinle görüşmenin? Valla hala e, bu çağda bile psikiyatrise gitmek ya da psikoloğa gelmek ben deli değilim ki niye geleceğim. Özellikle erkeklerde e, çok ciddi bir problem.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 anneyle ile birlikte çalışarak çocuğu en azından o iki cereyanın arasından kurtarma şansımız var. Yani en az hatayla donatıp, e, rastlaşmak diyebiliriz. Belki mükemmel olmaz. Anne babanın katılımı muhakkak ikisinde de inançla davranması çok ciddi bir olay. Ama taraflardan birisi gelmiyorsa da bu hiçbir şey yapılamayacağı anlamına gelmez. Yapabildiğimiz kadar. Hı? Evet. Ve mümkün olduğunca da koruyacağımızdan...